tertar vers. Değerli izleyiciler, getan. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, milletimize ve uşağımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi seçimler demokrasinin bir gereği. Ve bugün hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, aynı zamanda da Uşak ilimizi temsil edecek 3 milletvekilimizi ve Türkiye'yi temsil edecek 600 milletvekilimizi seçeceğiz. Ve seçilen Cumhurbaşkanımız 5 yıl boyunca bu ülkeyi yönetecek. Milletvekillerimiz de yasama faaliyetlerinde bulunacak. Ve demokrasilerde tabii ki demokrasinin en güzel tarafı seçimlerdir. Seçimler hem iktidar partilerinin hem de muhalefet partilerinin kendilerini test etme günüdür. Ve halkın önüne çıkma günüdür. Bu yönden güzeldir. Bu seçimlerin de ben ülkemiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.